canım. E selamünaleyküm. Hel, Haluk. Selamünaleyküm. <gülüyor> selamünaleyküm. Haluk Haluk. Allah Haluk selam. Selamünaleyküm diyemiyor mu? Geçer. Halelük <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> selam baba. <gülüyor> baba. Oğlum, sen kim yetiştiriyorsun ya? Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Video <gülüyor> <Sen kim? gülüyor> <Bir> çekeceğiz. <gülüyor> Herkese selamun arkadaşlar. Bugün sizlere TtD 30 ve 50 net arasında olan arkadaşlarımız için önerilerde bulunacağım. Bu videomuza geçelim. <gülüyor> Diğer bu tarz video çeken arkadaşların videolarına baktım da. Herkes sadece öneride bulunmuş. Kimse kendi netlerinden bahsetmemiş. Ben burada size en gerçekçi şekilde netlerinizi nasıl arttırırsınız. O konuda gerçekten yardımcı olacağım. Diğer arkadaşlar kendi netlerinden falan hiç bahsetmemiş. Ben burada kendi tuttuğum, analizini yaptığım denemelerimden bahsedeceğim sizlere. Sonrasında da sizleri en iyi şekilde yönlendirmeye çalışacağım. En gerçekçi taktikleri vereceğim diyeyim. Ben de 30 net civarlarında başlarım teyze denemelerine. Sonrasında da yavaş yavaş arttı zaten maksimum 80'i falan gördüm. Bunu detaylı olarak incelemek isteyenler olursa açıklama kısmına fotoğrafın linkini bırakırım. Hani hangi ayda hangi denemeyi çözüp kaç net yapmışım çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hatta bazılarında gülücük falan koymuşum. Üzgün emojisi koymuşum düşük yaptıklarımda. Bazılarına not yazmışım işte. Hasta falan olmuşum diye yazmışım. Şimdi ilk denememi 16.09.2019'da yaptım. o 12.25 netle başladım. Bu mezun senemin ilk yılındaydı. 12. sınıfta 60 netlere falan yavaş yavaş gelmeye başlamıştım. 50-55 bandındaydım. Sonra işte bıraktık çalışmayı sınavdan sonra. 3-4 ay sonrasında çözdüğüm denemenin bu ilki bu. Yani ondan önce işte 12. sınıfta... Belli bir kademeye gelmiştim tabi, mesleksiz çıkıştayım zaten. Belli bir kademeye gelmiştim 12. sınıfa kadar, işte 50-55 bandına taşımıştım. Sonrasında tabi çözmeyince insan ister istemez paslanıyor. İlk çözdüğüm deneme, sınavdan sonraki ilk çözdüğüm denemede O2.25 net yapmışım. Netleri hemen söyle söyleyeyim sizlere, hepsinin netini söyleyemiyoruz. Aşağıda fotoğrafın linkine tıklayıp kendinize analizini yaparsınız. İlk denemeyi söyleyeyim. Türkçe'de 24-13, e matemate 4 doğru, 10 yanlışım var. 10 yanlış. Total netim 1,5. Sosyal 7 doğru 6 yanlış. Fen 7 doğru 10 yanlış. Hani ben bu netlerle başladım. İkinci denemeyi hemen söyleyeyim sizlere. O ardından hani 7 günün ardından hemen ikinci denemeyi yapmışım zaten. Rehber Yayınları'nın 24 doğru 11 yanlış Türkçede, matematikte 3 yapmışım. Hani geçen sene 12. sınıftan birikmişleri var ya dedim. İşte o burada yansımış mesela. Sosyal 12'ye 5, fen 10'a 7. 59,5 netim var. Sonrasında mesela yine netim şey düşüyor. 50-60 bandı arasına düşüyor benim. Zaten aralıkta yine fark ederseniz fotoğrafı incelediğinizde. 39-42-43-42.5. yani o netlere de düştüğüm oluyor hep böyle. 38.5'a düşmüşüm mesela bir ara. Limit yayınlarının denemesinde. 49-25. Hani bu netler arasında hep gidip gelmişim. Şurada 30. denemede ben hep denemelerimi tutuyordum. Şuradan 1'den 30'a kadar var burada. 30. denemede 24. 2020'de yapmışız. Yani Mayıs, geçen senenin Mayıs'ında yapmışım denemeyi kendim evde. Kültür yayınlarının ondan kaçmaz denemesini yapmışım. 73.75 net yapmışım. Şuraya gülücük, mülücü koymuşum. Yıldız atmışım. Hani şurada 30, ilk 30 deneme içerisinde en yüksek netim oydu. O yüzden öyle kendimi avutmak için, kendimi mutlu etmek için onları koymuşum. Şimdi bu netlerin artmasındaki en önemli sebep branş denemeleri çözmek ve eksi konularımın özetini çalışıp Üzerine de sağlam bir şekilde soru çözümü yapmak oldu bende Hemen şöyle özet geçim. Mesela Matematik çözdüm branş denemesini Analizimi yaptım hangi konuda yanlışım var İşte polinomda eksiğim var diyelim Hemen SML hoca yani İsmail hoca Acil yayınlarının yazarı TET ve AYT için kamp yapmıştı Geçen sene İki sayfada falan konu özetliyordu Diğer sayfalarda da 30-35 tane soru çözüyordu Ben bunları mesela eksik konularımı oradan ilerlettim Acayip bir şekilde işime yaradı. Hani benim netlerimi artış konusunda o kısım baya bir etkili oldu. Hocam hem kısa bir özet yapıyor üstüne de 35 tane sağlam soru çözüyor. Güzel sorular. Bunun aynısı Türkçe'de, fizik, kimyada, sosyalde de yapabilirsiniz. Ben çok sosyal çalışmadım geçen sene ama zamanınız var mutlaka çalışın sosyalde. Eksik konunuzu da çalışın. Yani hedef yüksek onlarız da sosyal türlü yapacak. O yüzden hani aynısını sosyalde de uygulayabilirsiniz. TT denemesini bir pasta olarak düşünün. Branş denemelerinde pasta dilimleri olarak düşünün. Siz Hangisini daha rahat bir şekilde yiyebilirsiniz? Tüm pastayı mı yoksa parça parça bölünmüşleri mi? Ya da şöyle düşünün, karşınızda 10 kişi var döveceksiniz. Hepsini bir mi dövebilirsiniz yoksa parça parça gelseler mi dövebilirsiniz? Farklı bir anlatış tarzı oldu biliyorum ama Hani somutlaştırmaya çalışıyorum açıkçası Tek kişi geldi dövdün Abi Diğerine gel Yani branch denemesi gibi bir şey Branch denemesini geldi dövdün Sonra diğerini dövdün i̇şte Sonra hepsini toplayıp Şeye soktun kendini denemeye soktun Hani. Parça parça, parçadan bütüne gideceğiz burada. Önce temelini sağlam parçalarla atacaksın. Sonra bütününde de bu parçaların etkisini hissedeceksin. Temel amaç bu. Bunun üzerinde de daha yapılacak farklı öneriler yok arkadaşlar. Yani deneme analizini yapacaksın sağlam bir şekilde. Bak branş denemesi çözeceksin. Haftada iki tane olur, üç tane olur. Belki dörde çıkarsın bilemem. Tamamen seni bileceğin iş. Leveline göre, işte seviyene göre. Level ne lan? Seviyene göre vesaire. Hani bunun tamamen sana bağlı bir şey. Belki haftada her gün bir tane deneme çözersin. Bilemem. Tehidit denemesinin ardından belki bir daha matematik denemesi çözersin. Hedefin yüksekse. Tabi bu senin tamamen hedefine bağlı. Sana ve hedefine bağlı. Yani temel amaç o branş denemelerini sağlam bir şekilde analizini yapacaksın. Sonrasında genel denemeye bunu yansıtacaksın. Bunun üzerinde daha çok konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Hani en verimli şekilde nettiğinizi bu şekilde artırırsınız. Farklı bildiğiniz bunun daha güzel tarzlar varsa mutlaka yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben yorumlara açayım, diğer arkadaşlarımız da görsün onlar. sizin bildiğiniz daha güzel taktikler varsa mutlaka yorumlara yazın. Benim diyeceklerim bu kadar, ben İsmail Demir, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. <gülüyor> <gülüyor> başlayalım mı diye? Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam hadi.